Meme büyütme ameliyatından önce, 3 hafta önce sigara bırakılmalıdır. Kanamayı arttırıcı aspirin, bitkisel çaylar, bitkisel ilaçlar, vitaminler bir hafta öncesine kadar kesilmelidir. 35 yaş üstü hastalar ise meme kanseri açısından tarama yaptırmalıdırlar. Meme büyütme ameliyatı genestezi altında yapılır. Yaklaşık 1-1,5 saat sürer. Meme protezinin nereye yerleştirileceği, kas altımı, kas üstü mü, hangi implant, hangi protez kullanılacağı ameliyat öncesi muayene ile belli olmaktadır. Meğe büyütme ameliyatında kullanılan protezler iki çeşittir. Yuvarlak ve damla olmak üzere iki çeşittir. Yuvarlak protezler memenin üst tarafını daha sık doldurduğu için dekolte bölgesini doldurmuş olur. Damla protezlerin ise üst tarafı düzdür. Daha çok alt tarafı doldurur. Bu yüzden damla şekilli protezler daha doğal bir görünüm verir. M büyütme ameliyatında uygulanacak proteze hastanın yaşı, boyu, göğüs kafesinin şekli, göğüce ölçüleri gibi kriterlere göre karar veriyoruz. Mem protezleri üç şekilde yerleştirilir: koltuk altından yapılan kesiyle, mem başı etrafından yapılan kesiyle ve en sık ise mem altından yapılan küçük bir kesiyle yerleştirilir. Mem büyütmem ameliyatında kullandığımız protezler Amerikan FDA onaylıdır. Üretici firmalar ömür boyu garanti verir. Yeni teknolojilerle üretilen protezler delinmelere ve sızmalara karşı son derece dayanıklıdır. Meme Büyütme Ameliyatı esnasında protez ile aynı yere yerleştirilendirenler bir gün sonra çıkarılır. Hasta bir gün sonra taburcu edilir. Ameliyat sonrası ilk dönemlerde şişlik, morluk ve hissizlik olabilir. Ancak bunlar geçicidir. Nihai sonuç ise yaklaşık 6-6 ay sonra ortaya çıkar. Meme Büyütme Ameliyatı sonrası 2-3 hafta sonra efortsuz sporlar, yürüyüş, Koşma yapılabilir. İkinci aydan itibaren ise eforlu sporlara başlanabilir. İki ay boyunca yüz yatmak ve ağır eforlu aktivitelerden uzak durmak gerekir.